Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar Nisan hareketli bir ay hayata bakışınız beklentileriniz biraz daha büyüyor ufkunuz gelişiyor vizyoner olduğunuz bir aydasınız hareket de var güzel seyahatler tatiller de olabilir tabii ki ticari konularda da aktif bir aydasınız yeni ayla başlıyoruz bu aya 1 Nisan'da Koç Burcu'nun 11 derecesinde yeni ayda olacak üçüncü evinizde bu yeni ay Merkürle birleştiği için özellikle fikirler, düşünceler, hareketler, anlaşmalar, sözleşmeler, eğitim gibi konular, ticari aktivitelerde çok etkili bir yeni ay. Cesaretiniz artıyor, inisiyatifiniz artıyor. Bu yeni ayla beraber iş görüşmeleri olabilir, bazı anlaşmalar gündeme gelebilir, iş seyahatleri, mesleki eğitimler olabilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz örneğin. Yakın çevre ilişkileri, kardeşler, akrabalarla bağlantılı konular da olabilir yeni ay gündeminizde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 11 derece ve yakınlarında önce burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu Eğer öyleyse bu yeni ay tesirleri sizin için çok daha önemli olacaktır etkili olacaktır Evet bu ay Satürn kova burcunda burcunuzda Mars ayın 12'sine kadar burcunuzda ilerliyor Mars ve Satürn 5 Nisan'da burcunuzda kavuşacak bu çok önemli ve güçlü bir gezegen kombinasyonu ve tabii ki burcunuzda olduğu için sizi de çok etkileyecek Aslında toplumsal alanlarda kolektif alanda tesirlerini hissedebileceğimiz bir etki Kranı nasten denilen sert ve güçlü bir açıdır bu toplumsal olaylar doğa olayları savaş gibi enerjileri arttıran bir açıdır tam yükselen burcunuzun üzerinde olması sorumlulukları arttırıyor üzerinizde baskı hissedebilirsiniz kısıtlayıcı koşullar olabilir biraz daha psikolojik olarak depresif bir etki var ama mücadele gücünüz yüksek yani son derece inatçı sert ve savaşçı olduğunuzda bir dönemdesiniz e, liderlik özellikleriniz de güçlü e, mücadele gücünüz arttığı için sorunlar olsa bile hayatınızda sorumluluklar artsa bile bunlarla mücadele etme gücünüz de var e, fiziksel olarak biraz da eklemler kaslar hani böyle e, zorlanabilir sakarlıklar, kazalar, vurma, çarpma, kırma gibi durumlar olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Siz ya da hani çevrenizdeki kişiler, aileniz, ebeveynler, özellikle yaşlı ve olgun kişilere daha fazla dikkat etmekte fayda var. Sağlık sorunları, tansiyon sorunları, kronik sağlık sorunları nüksedebilir. En azından hani bunları yönetmek biraz daha zorlaşabilir. 5 Nisan ve yakınlarında dinlenmeye çalışın. Kendinizi çok zorlamayın. Öyle sabırsız hareketler, işte risk almamaya çalış. Mesela spor yapıyorsanız e, özellikle eklemlerinizi kaslarınızı korumanız gerekiyor çok ağır sporlar yapmayın e, önlem almanız gerekiyor daha temkinli olmanız gerekiyor Mars ayın 12'sinde zaten artık burcunuzun ayrılacak kova'dan ayrılıp balık burcuna geçecek Venüs ise 5 Nisan'dan itibaren balık burcuna geçecek Venüs iyicir bir gezegen 5 Nisan'dan itibaren hani parası alanınızı bir iyileştirme getirmeye başlıyor Asıl 12'sinde güzel bir pozisyon var güçlü bir gezegen kombinasyonu var Balık burcunda Neptün ve Jüpiter birleşecek bu iki gezegen 13 yılda bir bir burçta kavuşurlar ama en son Balık burcunda 1856 yılında kavuşmuşlardı bir gezegen pozisyonu ne kadar ender oluyorsa o kadar güçlüdür Dolayısıyla tesirleri çok önemli yani tüm toplum dünyayı etkileyecek insanla etkileyecek bir e, açıdan bahsediyoruz sizin bireysel olarak ikinci evinizde olacak bu ee, ikisi de çok güçlü balık burcunda yönetici pozisyondalar ve daha iyimser iyileştirici etkiler getiriyorlar ve kaynaklarınız alanında parasal gelirlerinizle ilgili alanda e, şanslı ve iyileştirici bir etki var para kazanma anlamında ilham veren bir etki var yani bu belki size güzel iş fikirleri yani yeteneklerinizi değerlendirip para kazanabileceğiniz imkanlar getirebilir yardımlar getirebilir parasal bir sorununuzu çözebilirsiniz destekler alabilirsiniz güzel ve güçlü bir etki bunu iyi değerlendirmeye çalışın çok hayalperest olmayın ama ideallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı da olabilir tabii ki Evet ve ayın 16'sında Terazi burcunda bir dolunay var. 9. evinizde meydana gelecek. Plüto ile etkileşimde olan güçlü bir dolunay. Bu dolunay ee, Sizin hayata karşı hani büyük pencereden bakmanız daha idealist ve vizyoner olmanız sağlarken, bazı ideallerinizi sizi kavuşturabilir de. Bu dolunay ilişki dinamiklerinizi, iletişim trafiğinizi arttırıyor. Ee, eğitim hayatınızda akademik konularda hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Güzel seyahatler olabilir. Hani bu ayda bunları gerçekleştirebilirsiniz ve hani ileriki dönem için bazı tatil ve seyahat planları organize edebilirsiniz uzaklarda yaşayan kişilerle ilgili e, konular akrabalarınızla ilgili sizin ya da eşinizin yakınları akrabalarıyla ilgili bazı e, önemli etkiler ayın ikinci yarısını şekillendirebilir medya sosyal medya internet üzerindeki işlerinizden sonuçlar alabilirsiniz e, hukuksal işlerinizde bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz ve özellikle yurtdışı uzaklar uluslararası konular bu alanlarda. Yani biraz daha sınırlarınızı genişlettiğiniz alanlar, hedeflerinizle ilgili alanlarda da bu dolunay çok güçlü etkiler getirebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda 26 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay sizin için etkili olacağını söyleyebiliriz. Evet, ayın ikinci yarısında dolunay tesirleri gündemde olacak. Artık ayın 25'inden sonra Venüs Balık burcunda ilerliyor. İyice Cil bir etkin Neptünle birleşiyor. Ayın son günlerinde Jüpiter'e iyice yaklaşacak. Maddi konularda iyileşmeler ve güzel sürprizler, şanslar, fırsatlar gündemde olabilir. Bunu dikkat edin ve iyi değerlendirmeye çalışın. Ve 30 Nisan'da Boğa burcunda bir güneş tutulması var. Ayı tutulmayla tamamlıyoruz. Ama bu ayla sınırlı değil. Özellikle önümüzdeki Mayıs ayında ve birkaç ay. Etkili olabilecek önemli bir tutulma bu. Sizin için de çok belirgin bir tutulma. Ev, yuva, aile gibi konularda özellikle daha kadersel etkiler ortaya çıkarabilir. Toprak, emlak, gayrimenkul yatırım alanlarınızı destekleyebilir. tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımda Güneş Tutulması videonuzu da izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.